Merhaba değerli yeni Mesaj TV izleyicileri. YouTube kanalımızda bundan böyle e, en az haftada bir kez olmak üzere e, kripto para dünyasına giriş yapacağız. E, sizlere düşük bütçeli olan koin e, market cap sıralamasında daha düşük e, sıralamalardaki gelecek vadeden e, tokenları ya da coinleri tanıtacağız isterseniz vakti kaybetmeden başlayalım size kısaca hızlıca bilgileri geçmek istiyorum şimdi arkadaşlar koyun e, market cap verilerine göre şu anda yaklaşık piyasada dünya kripto para borsalarında işlem gören yaklaşık 11.349 adet e, kripto para yani token e, ya da coin bulunmakta yine dünya borsalarında 397 adet e, bu kripto paraları alım satımlarında yardımcı olan borsalar mevcut hem e, yerel hem e, global çapta e, biliyorsunuz e, Bitcoin ciddi bir e, kimilerine göre ayı sezonuna giriş yaptı kimilerine göre bir düzeltme yaptı e, piyasa değeri e, 2 trilyon 103 milyar dolar şu an görünüyor ama bu e, 1 trilyon e, 100 milyar dolarlara kadar düşmüştü biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, tekrar e, bitcoin'in toparlanmasıyla e, büyük yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların e, toparlanmasıyla e, tekrar yükselişe geçti. Şimdi size tanıtacağım e, token'ın ismi Pinat Yani e, Türkçesi fıstık token. E, Nux Türkçesi Nux İngilizcesi olmak üzere e, kısa şekilde adlandırılmakta. E, Coin Market Cap e, listesine göre 1278. sırada biliyorsunuz e, ciddi yatırımcılar için e, genelde tavsiye eden yani trader arkadaşlar ve bu işi e, hani ciddi manada e, tecrübesi olan arkadaşlar, emek vermiş olan arkadaşlar. Genelde garanti yatırım olarak ilk 100 e, coin'i veya token'ı verirler. İlk 100 sıralamayı verirler. E, yine e, dünyanın bir numaralı e, borsası olan, şuradan borsaları hemen göstereyim size. E, evet şu anda borsaları görüyorsunuz. Kripto para borsalarını, işlem hacimleri, e, işte ziyaretçi sayıları vesaire hepsini burada görebiliyorsunuz. Şöyle ifade edelim de genelde büyük yatırımcılar oluyor. Binance'te 384 coin listeleniyor. Ben 3 kripto para borsasıyla çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi Binance, bir tanesi Huobi Global. Güney Kore borsası. Ama dünyaya hizmet veren bir borsa bu. Bir de 9. sırada olan Gate.io. Gate.io'yu seçmemiz sebebi 815 adet farklı coin ya da token listelemesi en çok bu kripto para borsalarında en çok kripto para listeleyen site Dolayısıyla şimdi Binance'te listelenme ya da bir de listelenmeye başladığı zaman zaten ciddi bir çıkış yakalamış oluyor coinler size bu şekilde ön bilgileri verdikten sonra hemen hızlıca Nax coin'i incelemeye geçmek istiyorum Evet, Naxcoin şu an 0.44 cent e, civarlarından işlem görmekte. Bir yıl içerisinde ulaştığı en büyük rakam e, 31 dolar arkadaşlar. Yani grafik olarak da bakacak olursak, şuradan da bakabiliriz hatta, direkt GTO'nun sitesinden. E, bakın, bir sen gerçi GTO'da e, işlem görmeye 23 Şubat'ta başlamış ve GTO'da 19 dolardan itibaren işlem görmeye başlamış. Ee, dilerseniz Ethereum paritesinde bakacağım çünkü TradingView'de e, şu an e, dolar USDT e, paritesi yok. E, ama grafikler hemen hemen birbirine benziyor. Şöyle ifade edelim. Şuradan aşağı kadar bu büyük Bitcoin'in çöküşünde gördüğünüz gibi yüzde 99 değer kaybetmiş. Yani bu ne demek oluyor? Bu token tekrar aynı me e, aynı fiyatlara ulaştığı zaman bakalım yüzde kaç bir artış sağlayacak şöyle desek Evet şöyle yapalım biraz görüntüyü de kısalım bakın 10459 yüzde 10459 Şuradaki iki sıfır atarsak yani 100x yapacak bir koyun arkadaşlar YouTube YouTube da görürsünüz 100x yapacak koyun işte 1000x yapacak koyun diye e, işte size yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte gelecek vadeden bir e, token tanıtmış oluyorum. E, diğer detaylara bakalım. E, toplam arzı 50 milyon. Yani e, hemen hemen Bitcoin'in 2.5 katı diyebiliriz. İşlemi %17'si şu an e, işlem görüyor. Bunun haricinde e, şu an Gate.io'da. evet biraz internetimiz yavaş. E, evet. Bunun haricinde Gate.io'da, Uniswap'da Pancake Swap'da ve Maxi gibi e, diğer kripto para borsalarında listelenmekte. Gerçekten çok ciddi bir e, proje olduğunu düşünüyorum. Ben kendim şahsen 10 dolar e, bir yatırım yaptım buna. Ve orta ve uzun vadeye hitaben e, tekrar o rakamlara çıktığım zaman 100x yaptığı zaman e, yani 10 dolar 1000 dolar olmuş olacak. Yani beklemeyi sevenler, acele etmeyenler için harika bir e, token diyebilirim. Yatırım aracı diyebilirim. Şimdi, GTO'dan bahsedecek olursak buradaki grafiklerde göreceğiniz üzere en dibi, GTO'da en dibi arkadaşlar 0.27 centmiş. Bakın şu anda bile yani dibin dibindeyiz dediğimiz zamandan e, yani bu Bitcoin'in 28 binleri test ettiği aşamalarda bu hangi tarih dediğim size 20 Temmuz tarihinde 0.27 centlere kadar inmiş 27 Temmuz'dan 23 Ağustos'a kadar yaklaşık üç e, buçuk haftalık süreçte sadece yüzde 56 bir e, kazanç sağlamışız şimdi orta ve uzun vadede tekrar e, grafiğe baktığımızda şimdi fincan ve kulpçular biliyorsunuz birçok trader var genelde e, fincan ya da kulp e, ya da çanak yaptığını çizerler bol bol şimdi basitçe şöyle ifade edin bunun bir çanak çizdiğini varsayarsak şöyle Evet işte gördüğünüz gibi iptal diyelim buna yani böyle bir ivmelenme de size dediğim gibi 100x kazandırabilecek bir e, token ama dediğimiz gibi bunun için herhangi bir süre veremiyoruz bu bir günde olabilir ona 10 on günde olabilir bir ayda olabilir 3 ayda olabilir bir senede olabilir yani sabırlı ve e, Acele etmeyen, günlük trade yapmayan e, yatırımcılar için makul bir token diyebilirim size. E, bekleyeceğiz, göreceğiz. Şu an e, 23 Ağustos 2021 tarihindeyiz. Tekrar gerekirse bu videoya da geri döneriz. Şimdi size e, son olarak e, Yeni mesaj TV'de ne tür token veya coin'leri ele alacağımızı açıklamak istiyorum. E, öncelikle Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kimsenin e, tavsiyesine uyup da paranızı ciddi meblağları, pişman olacağınız rakamları kesinlikle e, yatırım olarak kullanmayın ki bu zaten başkasının yatırım tavsiye vermesi eğer e, yatırım danışmanlığı firması değilse yani bu alanda hizmet devlete vergisini verip hizmet e, vermiyorsa arkadaşlar bu. E, yasal değildir arkadaşlar sizde kesinlikle ne paranızı başkasına verin e, ne de e, bu şekilde e, yani YouTube videoları vesaireyle e, izleyip de hani büyük meblağları pişman olacağınız meblağları yatırım olarak kullanmayın kesinlikle size e, tek tavsiyem budur şimdi e, amacımız şöyle bir Listelere girelim. Kripto para listelerine. Evet biliyorsunuz 11.349 e, e, token ya da coin listelenmiş durumda. 397 kripto para borsasında. Şimdi örneğin biz e, coin market cap'ın listesine bakalım. Daha sonraki videolarımızda sizlere bu tokenları ya da coin'leri nasıl bulduğumu anlatmak istiyorum. Şimdi bakın. Örneğin 6.000 coin market kapta 6.115 tane listelenmiş token var. Ama bakın bunların ne olduğu belirsiz. Yani e, uzmanların söylediğine göre %90 token ya da e, coinler, kripto para birimleri batacağı öngörülüyor. Bir de shitcoin'ler var işte. Mesela Kill Doge, Baby Doge, e, ne bileyim Doge Reserved. Bu coinin artmasıyla Elon Musk'ın pompalamasıyla. E, bunlar da büyük revaçlı ama bunlar kesinlikle e, tavsiye edilmiyor. Yani sadece bunlar değil. Hiçbir tavsiye edilmiyor ama bunlardan özellikle kaçınmanızı ben tavsiye ediyorum. Ne ödü belirsiz. Yani vurkaç yapıp milleti dolandırma yoluna da gidebiliyorlar. Şimdi burada 60 sayfa var. E, 25 sayfada arkadaşlar dolaşan arz e, miktarına göre hani rakamlar burada çıkmaya başlıyor. Örneğin şuradan herhangi bir tane token açmak istiyorum size Mesela 20 sayfadan bu dolaşan arzın düşük olması rakamın düşük olması e, ciddi gelecek adına orta ve uzun vadede gelecek adına ciddi bir e, kazanç sağlayabilir arkadaşlar Tabii ki e, dediğim gibi tüm e, sermayenizi bütçenizi kesinlikle bir e, kripto paraya yatırmanızı tavsiye etmiyorum yani zaten direkt bir tavsiye de veremiyoruz ama inceleyecek olursak burada e, mesela ben geçenlerde bulmuştum onu da bir sonraki programda çekmeyi düşünüyorum. Evet Snow Swap şu token 1316. sırada bakın 500 bin toplam arzı var 167'si piyasada ve şuraya bakın 169 dolardan 9 dolara düşmüş. Yani bu da ciddi bir kazanç sağlayabilir. Şöyle bir bakalım. Özür dilerim. Bu klavye değişmiş. Hemen yani 169.42 dolar bölü 9.81 yaparsak 17 kat düşmüş. Arkadaşlar. Ee, tekrar bu seviyelerden yukarılara çıkması için de şuradan bir bakalım. Ee, Tradingview'de GTO'nun e, listelediği e, Birçok coin ya da token olmayabiliyor. Mesela Snow yok şu anda. Onun için ne nereden girelim? Şu GTO'dan girelim biz Snow'a. Evet çıktı. Dolar paritesinde girdik. Bakın. Bunlar az önceki Evet şu an bir sıkıntımız var. Onu çözemedik. Bir sayfayı yenileyeceğim. Bu arada 12 dakika olmuş. Ee, videoyu da yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Evet. Şimdi Snow'a geldik. Şimdi Snow buradan tekrar eski değerlere çıktığı zaman yani basitçe size ben bir tane açtım. Şuradan şuraya bakın. %2070 yani 20 kat yapma olasılığı var. 20x. Yani bu da e, cüzi miktarlarda e, yatırım yapılabilecek benim en azından kendim adıma yatırım yapabileceğim bir token şimdi amacım e, özellikle daha düşük bütçeli e, daha küçük token ve coinler üzerine analizler çekmek teknik analiz işi yani YouTube'da yapan birçok arkadaşlarımız var e, fakat hani bunlara değinen yok benim tavsiyem e, bunları da hani gelecek orta ve uzun vadede değerlendirilebilecek yatırım araçları olması. E, dolayısıyla e, ben şimdi bunun gibi 10 tane tokuna mesela örneğin onar dolar atıyorum ve beklemeye geçiyorum. E, zamanı geldiği zaman belirli karmaşlarında satış stratejisine göre zaten biliyorsunuz e, ya da öğrenmişsinizdir. E, iki katına geldiği zaman 150'sini kasaya çekip e, o şekilde ben devam ediyorum. Toparlayacak olursak e, bugün size kısaca bir bilgi vermiş oldum e, Nuxt e, token'la ilgili yani pinat to token'la ilgili fıstık token dediğimiz e, mümkün olduğu kadar bilinmedik tokenları işlemeye çalışacağım daha ileriki versiyonlarda size teknik analizlerde sunmaya çalışacağım. Şu an sadece tespit amacıyla hani bu tokenlara da incelemenizi bakmanızı e, dilerim e, ama kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar Bitcoin'in yukarı yönlü hareketine devam etme durumunda bu tokenlar ya da coinler inceleyeceğimiz hepsi zamanla e, eski değerlerine kavuşacaktır diyorum. E, Bugünlük e, kripto para incelememizi bu şekilde sonuçlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. E, bundan sonraki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere diliyorum.